Farkı bulunuz, cevabı sadeleştirilmiş rasyonel bir ifade olarak gösteriniz ve tanım kümesini belirtiniz. Şahane. Burada iki rasyonel ifade var ve birini diğerinden çıkarıyoruz. Kesirleri toplar veya çıkarırken yaptığımız, her zaman yaptığımız gibi ortak bir payda bulmamız gerekiyor. Sayılar veya cebirsel ifadelerde ortak paydayı bulmanın en iyi yolu, Paydaları çarpanlarına ayırmak ve ortak paydanın tüm çarpanları kapsadığından emin olmak. Böylece iki paydanın ortak paydayı böldüğünden emin olabiliriz. Bu arkadaş zaten çarpanlarına ayrılmış sadece a artı 2. Bakalım buradakini çarpanlarına ayırabilecek miyiz? a kare artı 4a artı 4. Örüntüyü görmüşsünüzdür. 4 eşittir 2'nin karesi. Yani 4 eşittir 2 çarpı 2. Yani a kare artı 4a artı 4 eşittir a artı 2 çarpı a artı 2. Veya biraz önce dediğimiz gibi kısaca a artı 2'nin karesi. a artı 2 çarpı a artı 2 diyebiliriz. Şimdi kendine bölünür. Her şey kendine bölünür. 0 dışında, 0 dışında her şey kendine bölünür. Ayrıca a artı 2'ye de bölünür. O zaman bu iki ifadenin en küçük ortak katı budur. Ve bunu ortak payda yaparız. Bu şekilde kuralım. İlk terim a eksi 2 bölü a artı 2 idi. Ama şimdi paydanın a artı 2 çarpı a artı 2 olmasını istiyorum. Bu pay ve paydayı a artı 2 ile çarpalım ki paydası böyle olsun. Pay ve paydayı a artı 2 ile çarpalım. Ve a'nın eksi 2'ye eşit olmadığını varsayıyoruz. Çünkü eksi 2 bunu ve şunu tanımsız yapar. Bu soru boyunca a'nın eksi 2'ye eşit olmadığını varsayacağız. Tanım kümesi eksi 2 dışındaki tüm reel sayılar. İlk terim bu. İkinci terim değişmez çünkü paydası ortak paydanın ta kendisi. Eksi a eksi 3 bölü a artı 2 çarpı a artı 2. Veya buradaki gibi yazabilirim. Çarpanları ayrılmış haliyle yazalım. İleride daha kolay sadeleştirmeyi sağlar. a artı 2 çarpı a artı 2. Payları toplamadan önce şunu da açmak iyi olur herhalde, ama öncelikle paydayı yazayım. a artı 2 çarpı a artı 2. Şimdi pay, a eksi 2 çarpı a artı 2, bu örüntüyü daha önceden görmüştük. İsterseniz çarpabilirsiniz, ama bunun zaten a kare eksi 2'nin karesi olduğunu defalarca gördük, değil mi? a kare eksi 4. Çarparsanız, çarparsanız ortadaki terimler sadeleşir. Eksi 2 çarpı a ile a çarpı 2 birbirini götürür ve a kare eksi 4 kalır. Sonra bu var. Eksi a eksi 3. Şimdi dikkat edelim. a eksi 3 çıkarıyorum. Yani eksi işaretini dağıtırım. Veya bu iki terimi eksi 1 ile çarparım diye de düşünebilirsiniz. Buraya eksi a diyebilirim ve eksi 3 de artı 3 olur. O zaman bu nasıl sadeleşecek? a kare eksi a artı eksi 4 artı 3 eşittir eksi 1. Bunun tamamı bölü a artı 2 çarpı a artı 2. Bunu a artı 2 kare olarak da yazabilirim. Şimdi bu payı çarpanlarına ayırmak ve ile ortak çarpanı olmadığından emin olmak isteyebilirsiniz. Payda, a artı 2'nin karesi. Şimdi dikkatlice bakarsanız, a artı 2'nin payın çarpanı olmadığını görebilirsiniz. Öyle olsaydı, buradaki sayı 2'ye bölünürdü ama 2'ye bölünmüyor. Yani a artı 2, bunun çarpanlarından biri olamaz. Payı çarpanlarına ayırsak bile, daha fazla sadeleştirme yapamayız. Bu rasyonel ifadeyi sadeleştirdik ve tanım kümesi eksi 2 dışındaki tüm reel sayılar. Şahane. Soruyu bitirdik.